kulunun evet, açıyor herhalde. Başkan yayından düş düşardı bitti galiba. Evet, şarjı bitti başkanım. O zaman önce sizle başlayalım. Ee, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sadık ederim. Sağlık ve Muhammet Akarslan canlı konuğumuz. Eyüpspor'un bu arada en skorer hücumcisisiniz galiba değil mi? En çok gol atan hücumcisiniz. Evet, evet, evet. Güzel oldu. Ee, öncelikle tebrik ediyorum şampiyonluğunuzda hepinizin e, ayrı ayrı adı teyine maille kazandığınız bir şampiyonluktu. Zaten e, devre arasından bu yana herhalde herkesin en fikri oldu. Şampiyonluğu garantileyeceğiniz hakkında oynesinden belli olan bir şeydi. Ve artık e, bu hafta itibariyle de bunu kesinleştirdiniz. TFF'nin şampiyon olarak Eyüpspor'u çıkardınız. Hepiniz tek tek bildik ediyorum. Ve e, şampiyonlukta en büyük etken sizce neydi? Şampiyonun sırrı sizce neydi? Tek tek hepinizden dinlemek istiyorum. Ya, en büyük etken tabii biz e, güzel, yetenekli bir takımdan oluşuyoruz. Öncelikle orada aile ortamını sağladık. Takımda herkes e, birbirini seven, sayan ve karakterli oyunculardan kuruluydu. Tabii bunda e, başkanımızın da e, hocalarımızın da emeği büyük. E, biz de biz, bu oluşumda ayak uydurduk. E, onların bizi bize güvenini boşa çıkarmadık. Çok şükür e, haftalar öncesinden şampiyonluğu Garantiledik. Dediğim gibi aile ortamı bize bu şampiyonluğu getirdi yani. Balcı'ya vereyim. Peki da Balcı'ya getirdik. Merhaba. Merhaba. Ee, şampiyonlukta o kadar çok sayacağımız bir etken var ki. Yani, Birçok etken bu sene bir araya geldi diyebilirim Evi Spor'da. Hem maddi anlamda hem e başkanından yöneticisinden hocasından, futbolcu grubundan her şey 10 üzerinden 10'du bence. Zaten futbolda bunların hepsi bir araya geldiği zaman şampiyon oluyorsunuz. Bizim gibi. Vallahi çok çok güzel geçti yani. Çok iyi geçti. İnşallah sene yeni başarılar. devamı gelir. İnşallah. Evet. Şükür ediyorum. Bir de Sadık baştan bir şampiyonluklarım. Ol. Merhabalar öncelikle. Evet arkadaşlarımın da dediği gibi burada gerçekten çok güzel bir aile ortamı var. Ya zaten takımın kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Bu ligin iyi oyuncularından kurulu bir takımız ve böylece aile ortamını da yakaladıktan sonra zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Gerçekten buradan başkanımızı ve Fatih başkanımızı kutlamak gerekir. Gerçekten çok karakterli oyuncular alınmış yani takıma. Güzel bir ortam var burada ve iyi yönetim sergilediler. Başarı kaçınılmaz oldu diyebilirim yani. Yani şimdi e, özellikle Tuzak buradan 5-6 isim alındı. E, ben de çalışmıştık zaten Tuzla Sporlu sizinle işte Muhammed Besen ve Bülent Uzun'la, Don Cano'nunla vesaire yine Yasin Yener, e, Kemal Tokat var başka. Bir arada ayrılamıştım. Işte, Mehmet Öztürk e, Murat Bilmaz falan vardı. Onun dışında Süper Lig'in önemli oyuncuları işte Tanrı Balca Süper, Ligi şey, Süper Ligi ikinci Lig'in 2. E, lig'in önemli oyuncuları ee, Taha gibi. Ondan sonra Kadecesi Eylül işte, Spor'un altyapısına yetişmiş e, deneyimli Kadecesi ye, Eylül Akbaş, e, kaptan. E, gerçekten çok önemli kadrosu vardı. Ben sezon başında da demiştim, hani Eylül Spor bininci veya play-off'tan bir şekilde çıkar diye e, kendi aramızda konuştuğumuzda söylemiştim. E, gerçekten e, beklenen de oldu. Çok iyi bir takım olgusu da oldu. Başkanlar e, idmanları falan değil bildiğim kadarıyla. Yani, gerçekten dağil ortamı da var. Herhalde bunlar da çok büyük bir etken oldu. E, kadro planlaması her zamandır tamam. Hani, e, İyi bir takım olabilmek için iyi bir kadro kurmak lazım. İyi oyunculardan bir kadro kurmak lazım ama e, bazen sadece o da yetmiyor. E, evet. Bir takım olabilmek de önemli. Siz ikisini de başardınız. Ben o yüzden şampiyon olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız? Evet kesinlikle. Bizim grubumuzda dediğiniz gibi başka kaliteli takımlar da vardı. Mesela Sakarya olsun, Van olsun. Bunlar da gerçekten kaliteli kadrolar kurdular ama dediğiniz gibi biz o aile ortamını yakaladığımız için bir iki tık üstüne çıktık diyebilirim yani bu ligin. O yüzden... Rahat bir şampiyonluk geldi. Peki e-spor taraftarlar başlangıçtaydı bir takım taraftarları e destek mesajları yollar, tebrik mesajları yollar. E siz iken takımını da görmek isteyen ta e başka takım taraftarları da var. E siz e-spor taraftarlarını aradınız mı maçlarda? Tabii yanıtlasıyorum. Tabii ki yani herkes taraftar desteğini arkasında almak ister, taraftarıyla oynamak ister. Yani pandemi dolayısıyla bu mümkün olmadığı, Hiçbir bir takım taraftarıyla e, konuşamadı. E i̇nşallah seneye onları e, bekliyoruz. İnşallah biterdi hastalık, e, taraftarımıza kalsın. Sanabancı'nın karar hedefi nedir? E, Trabzonspor var mı bir gün hayalini? Demiş bir seneye şey sorusu alalım. Kimi? E, Anam. Trabzonspor. Yok bizim için Trabzonspor e, yaşımız geçti ama inşallah seneye... Bu da kavga dizileri bırakmak istiyoruz hep beraber arkadaşlarınızla beraber. Peki ben soruyu Muhammed'e yönelteyim. Fenerbahçe atıksına çıkmış Muhammed Akarsan'da Fenerbahçe aile Uzun vadeli bir ekran nedir? Ya tabii Fenerbahçe'de yetiştim. Orada tutunmak kolay değil. Orası genç oyuncular için biraz fazla diyebilirim. Yani sonuçta biliyorsunuz Türk futbolunda, o tarz takımlarda gençlere yeteri kadar sabredilmiyor ve şanslanılmıyor. Ben de onun kurbanı oldum diyebilirim. Tabi hedeflerim arasında süperlikte oynamak var. Yani yeni 26 yaşına girdim. Bazen ben de kendimden geçtiğini düşünüyorum ama futbolda hiçbir şey belli olmaz. Ee, ben de tabi süperlikte oynamanın hayalini kuruyorum. Zaten e, Evip e, çok e, büyük bir vizyona sahip. En kötü ihtimalle burada inşallah süperliğe kadar gideceğimizi düşünüyorum. O yüzden benim de hayallerim arasında tabi Önce süperlik. Olursa da üç liglerde oynamak neden olmasın yani. Peki. Sadık da soralım. E, Kariyerinin böyle nasıl söyleyeyim? En belirgin dönemindesin. 25-26 evet. bence uygun bir dönem. Kariyer için. Senin e, ilirki hedeflerin nedir? Kariyer nedir? Ya ben gerçekten EYSPOR'un vizyonunu, aile ortamını çok beğendim. Ben de Muhammed gibi yani süperlik oynamak istiyorum. Ama süper ligi Kesinlikle Eyüp'le kalacağımızı düşünüyorum. Yani ben bu ortam bozulmazsa güzel işler başaracak diyorum ben Eyüp Spor yani. Evet. E, peki şu anda hani merak ettiği soru. Üçünüze de soruyorum. Üçünüze tek tek yapmanızı bekliyorum. Ünümüzdeki sezon Eyüp Spor'la devam edecek misiniz? Evet, şu an şu Benim, an yapınca... sana bir şey söylemedim. Ben ama evet, Muhammed'in dediği gibi şu an göz, gör, gözüken o yani. Üçümüzde inşallah devam edeceğiz. Yani başkanımızın e, yapıyı bozmama gibi bir düşüncesi var. E, biliyorsunuz e, genelde sıfırdan takım kuran takımlar e, çok başarılı olamıyorlar. Bunun örneklerini zaten gördük. E, başkanımız bu yapıyı koruyup üstüne tabii takviyeler alıp hedefi Ilk, ilk aşamada playoff olarak görüyoruz. Yani tabii şu an gözüken kalacağımız yönünde. Ama futbolda neyin ne olacağı belli olmaz biliyorsunuz. Bu işler günlük olduğu için. O yüzden şu an başkanımızın düşüncesi bu yapıyı bozmadan üstüne takviyelerle daha yukarı çıkmak yani. Peki sözleşmeler bitmiş miydi bu sene son itibariyle? Yok. Benle Saad'ın bir yıldı Üst lige çıkarsak opsiyonlu bir yıl daha uzuyordu. Şu an otomatikman uzamış oldu yani. Bir yılımız daha var. Tabi zaten bildiğim kadarıyla iki yıldır bunun sözleşmesi. Anladım. Peki e, ben nasıl bu soruyu başkana soracaktım. Önce başkanın konu kalacağım için hani, takviye yapacak mısınız, e, takım bozacak mısınız? Bana kalırsa sen de hani dedin ki günlük değişiyor dedin bu işler. Ben zaten bu konuda en çok yakalan isimlerden biriyim. Yani her yanımda da bunu özellikle vurguluyorum. Yani şampiyon yapın, hoca gönderiliyor, takım bozuluyor vesaire veya 2-3 mağlubiyet hemen hoca gönderiliyor. Mesela ben Zafer Hoca bu sene yola devam edilmesini de yine başkanımın te tebrik teb teb takdir edecektim. Yerine tekrar bu alanında, e, bunu söyleyeceğim. Hani mesela geçen sene E-Sport, e, iki sıra üstünde kalmadı Belki ligler yarada kaldı ama hani düşmanın iki sıra üstündeydi. E, ve bunun rağmen Zafer Hoca'ya güvenildi, Zafer Hoca devam edildi. Güzel bir kadro kuruldu. Ve Bu e, e, şık olacağı belliydi. değildi. Bu sonrada ulaşıldı bence. Evet. Peki, e, ilk sezon birkaç takviye ile evet. biz Koleof olacağımızı düşünebiliyor musunuz? Zaten Süper Lig'e çıkabilir mi bu takımda? Biz kesinlikle inancımız tam yan takıma. Başkanla da bir araya gelip oturuyoruz, konuşuyoruz. Başkan da zaten takımın dağılmasından yana değil yani. Takımı tutup, güzel takviyeler yapıp FTT'de de kalıcı olup, iyi başarılar sağlamak istiyor. Biz de başkanla konuştuğumuzda kendimize ne kadar güvendiğimizi, bu takıma güvenirse sonucunda karşılığını alacağını tekrar tekrar söylüyoruz. O da bu düşüncede. İnşallah seneye biz de bunu kanıtlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir çalışıyorsak iki çalışacağız. Gecemizi gündüzümüze kaçacağız gerekirse. Başkanımızın yüzünü kara çıkartmayacağız. Bunun da aşağıdan, ben ee, unuttum ama bayağı ak şehirlerden takım taraftarları size takımını görmüşsü. Bunu başka ben söyleyeceğim. Bence siz kaçınmasın. Yani şey zaten Yasin Yener'in de bir paylaşımı oldu biz. Iki de iki yaptık o dediğiniz gibi geçen seneki altı kişi. Evet ee, Yasin abi de onu biraz hani makara yaptı, espri bazında paylaştı. Şimdi ona da çok böyle mesajlar gidiyormuş. takım gelin bizi de çıkartın diye. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Bize de çok gibi. mesaj geldi ya Aslı abi sayesinde. Bu sene inşallah birincilikte deneyeceğiz o işi. Bakalım hayırlısı olsun diyoruz. Yani Artık birincilikte bir ikilik yapalım. Daha sonra süperli gün inşallah. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. İnşallah hedefimiz o. İse evet, bir, bir sorusu alacağım. Taha Balcı'ya bu soru. Biraz da elisim var Son iki sezonda 30'li gol atan Taha bu sezon neden on golüde kaldı demiş. <gülüyor> <gülüyor> Valla niye on golü kaldı? Belki kaçırdıklarım mı olmuş? Bilmiyorum, onu hiç, onun hiç muhasebesini yapmadık de. ama Önemli olan takımın başarısıydı yani. Geçen sene 15 tane attım, kilo kuradık. Bu sene 10 tane attım, şampiyon olduk yani. Ben 10 tane atıp şampiyon olmaya daha değerli... Evet, onu daha çok tercih etmiştim. Biraz barış açısı peki, peki bu sene asist sayın arttığı mı? Asist sayınlarını ama... Asist sayını arttık mı? Asist sayın 4 veya 5 tane attırmış. 4 5 yani geçen sene geri daha fazla sıkıntı yaptın, Belki yani orada bir dalım oldu. Yok geçen sene de 4-5 tane falan atmıştım. Her sene ortalama Ama başkanımız mesela Tabile konuştuğunda hani daha önceki takımlarında da izledim falan dedi. Burada dedi kendini daha çok mücadeleci bulduğunu söyledi mesela. Yani her yere basıp daha çok efor sarf ettiğini söylüyor yani her seferinde. O yönden çok farklı oynuyor bu sene yani takım için elinden gelen her şeyi yapıyor diyebilirim. Ya zaten bizim takım kaliteli bir takım olduğu için skor sayıları da eşit bölünde hemen hemen. O yüzden herkes gole katkıda bulundu yani. Bu zaten önemli olan da bu. Bizi takım yapan olay da bu oldu bence. Bir kişinin 25 gol atıp da takımı şampiyon yapma gibi bir şeyi yok. Genelde bakın 25-30 tane gol atan takımı forveti en fazla biliyor falan oynuyorlardır. Bizde ama skor eşit bölündüğü için e, skor üretme işi bu bizi zaten şampiyonluğa götürüyor. Zaten her zaman takımlarda bir kişiye yük bilmez. Bütün takım çıkıp e, takımca maçı alıyorsan o zaman şampiyon oluyorsun zaten. Kişilere bağlı olmayan sistemde şampiyonu geliyor. Bizde Taaben'in zaten mücadelesi e, ortaya koyduğu karakteri yeter bize biz zaten her zaman dile getiriyoruz. Hepimiz böyle mücadele edelim. Kimin gol attığı önemli değil. Bizim için önemli olan şampiyonluktu. Biz de Allah aşkına onu yerine getirdik yani. yani. Zaten bir golcü işte 25 gol atmıştır. Takımdaki en golcü ikinci isim hani gol bile yoktur. Sizde 3 tane 10 gol atan futbolcu var. Hani onun üzerinde 3 futbolcu birden var. Bu hani herkesin var mıdır bilmiyorum. Yani kaç tane yaşamıştır bilmiyorum. Bununla katarsan, e, seni genel benzetiyorlarmış. E, i̇dolin kimdir? Ya biraz abartmışlar tabii de. Ya ben idol olarak futbolunu, Emre Belezoğlu'nu tabii çok beğeniyorum. Türkiye'nin bence gelmiş geçmişe orta sahası. Çok büyük bir yetenek. Şahsen onu idol olarak alıyorum. Çok sevmeyeni de var tabii ama ben yakından da tanıdığım için en müthiş karakterim de müthiş bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu ideal olarak görüyorum. Yani çok sevmeyen olabilir ama çok beğenmeyen yoktur bence. Yani yani, şimdi belki de tarzı. sevmeyebiliriz. Ben hiçbir şey diyemem. Ee, ama ben futbolculuğunu beğenmeyi çok nadir görüyorum. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği büyük yetenekler Peki senin de Bezolu'da oynama şansı oldu mu? Aynı döneme denk gelmiş miydin? Ben Ağabeyçen'e Evet geldik. Beraber oynadık. O dönem zaten kaptanıydı yine Ağabeyçen'in. Beraber bir sene aynı Takımda bulundum yani. iman yaptık. O da benimle ilgiliydi sağ olsun yani. Yani dışarıdan göründüğü gibi biri değil. Hakikaten çok düzgün ve iyi bir insan. Futbolculuğu da zaten tartışılmaz. Birisi demiş ki Ahmet'in boynu ağrıcak. Üç gün sonra maç var demiş. <gülüyor> Doğru. Biraz sırtım ağrıdı böyle. Kadraja Burası, Zaten galiba evet, bir yok şu an. Benim... Hazırladığım sorulardan bir tanesiydi altta görünce de sormak hemen şimdi. Eee, bu sezon en zor maçı hangisiydi? Şampiyonluk şu, şu maçta geldiğiniz maç var mı? Varsa hangi maç? Bence Kırşehir maçı. O maçtan Ama sonra, sonra beraberlarken Kırşehirleyeceğinizi biliyorum. Evet, o maç bizim için çok önemliydi yani. O maçı yendikten sonra puan farkı iyice açıldı. Yani bir tane söylemek yanlış olur. Birkaç tane maç var öyle. Ama benim için Kırşehir maçıydı. E, tabii onların Bilmiyorum onunla öndeşildiysin. Tabii sen hangi maç diyorsun? Bence de o maçtı çünkü o maçta birlikte galiba Power Park 12'ye çıktı. geçti. Evet. Ortak şartları vesaire. Ben kış ay dönüşte zaten dedim biz şampiyon Allah'ın izle şampiyon olduk dedim. Bence de kış şehir. Ne olur ne diyor kış ay Hocayla bir çıkışa geçmişti. Evet. Bu ee, burada takılmazsa ben de hani daha tutamazlar demiştim baştan önce de. Sonra... Evet. hocayı önceden tanıdığımız için çok zor geçeceğini biliyorduk. Çok katı savunması var Erzurumlu hocanın bizi çalıştırdığı için oradan. Erzurumlu hocayla da görüşmüştük. Hani daha takım yarısını tanıyorsunuz. Aynen. Hani bir tanımak bilirseniz. Bizden haberlerden almıştı zaten. İşimizin zor geçeceğini biliyorduk. Ama çok şükür iyi bir sonuçla geçtik yani o maçı. Ben seyirci mi sanıyorum? Önce tuzda sonra ilk sırada fendi mi var? Döndüğünü mi çıkaracaksınız diyor. Penliğine. Yok, sırada Evi Bir süperlik var. Evi Bir Süper Lig'e çıkartmak lazım. Yasin Yener de geldi zaten aşağıda. Aa, Yasin Yener şimdi yorumları izleyin. Evet, şu an gördüm. <gülüyor> şu an hatta onu yayına sanıyorum artık atabiliyoruz ikinci bir katılımcı. İstek gönderdim, katılırsa bekleriz. Müsait olmayabilir. Evet, geri çevir. Müsait değil. Genelde yoğun oluyor biraz Yasin abi. Bakalım başka bir seyir sorusu var mı? Hep aynı tip soru. Hani işte Fendik Spor'a gelin mi? Çengelköy... Çengelköy Spor... Çengelköy falan diyorlar ama Doğru mu böyle bir şey? Çengelköy değil. Mert arkadaşımız herkese... Birilerine benzetiyor, aynen. Evet, bir, se bir seyircimiz de e, amatörlüklerle ilgili bir şeyler söylemek isterler demişler? Amatörlükler biliyorsunuz yine başlamadı. Bir, bir ay ayda ertelendi. Ya, biz de takip ediyoruz yakından. Yani üzülüyoruz yani. Arkadaşlar da sonuçta evine ekmek parası götürmek zorundalar. Yani kendimizi onların yerine koyuyoruz. Gerçekten zor bir durum yani. İnsanın psikolojisini bozuyor diyebiliriz. Yani halı sahaları bile açılıyorken e, o kardeşlerimizin Oynayamaması biraz absürt oluyor yani sonuçta dedi sağdığında dediği gibi millet evine ekmek götürüyor oradan. Neredeyse bir senedir yani bir seneye aşkındır oynanmıyor. Ee, yani çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir an önce başlar da bu hatadan dönerler diye düşünüyorum. Yani hakikaten çok kötü ve üzücü bir durum. Kesinlikle. Evet 21 Maç'ta yenilen bir ev spor var ve bu sene iki mağlubiyet aldınız. Turgutlu sporbet aracı bey galiba. Sizce o maillerden neden oldu diye bir soru var. Ya o maçlar aslında ligin en iyi oynadığımız hani 10 maçından iki tanesi diyebiliriz. Ama alaya girmedi. O maçlardan sonra zaten başkanımız da çömelmesine girdi, ziyareti gitti yani yapacak bir şey yok. O maçlar gerçekten ligde en iyi oynadığımız 5-6 maçtan bir tanesi de değil madem yeminle girmiyor bazen. Peki e, böyle çok kötü oynadı da. 3 aldığımız dediğimiz hani bize yakışmayan bir oyun 3 maç oldu mu? Pendik maçı İlk oldu. İlk pendik maçı. Bir o maç olmuştur yani. Penaltıdan atmıştık zaten golü. Bizim için çok kısır geçmişti o maç. Normalde çok pozisyona giriyoruz ama o maçta pozisyona girmekte zorlanmıştık. Rakip takım da birkaç tane pozisyon kaçırmıştı yani. O maçta baya zorlandık. İlk yarıdaki pendik maçı. 1-0 yenmiştik. Kısır olarak en kötü, hani kendimi en beğenmediğim maç dediğim maç yine o maç mı? Tek tek sorayım. Tek tek sorarsak, ben kendimi en beğenmediğim maç... Senin hangi sahada? Sen geldin mi? En benim hangi maç olabilir? Ya benim o iç sahadaki Pendik maçıydı bence. Yani o kadar etkili olmadı olamadığım bir maçtı. O yüzden ilk ilgilendik maçı. Ben Dept-Basman'daki e, Bayburt maçını söyleyebilirim. Ben de e, e, o maçı da izledim. Doğru, o maçı biraz iyi değil. Aynen. Bayburt maçında takımca biraz kötüydü. Tutukduk. Bir de yorgunduk biraz. Bir oranın hava şartlarını biliyorsunuz. Nefes Bakın almakta zorlanıyorsunuz. Zaten maç bittiğinde birkaç kişi bayıldı bizim. Zor çıkarttın sen de. Doğru da. <gülüyor> evet, bir sevinç sorusu var mı? Ya ben şimdi hangi futbolcuların katılacağını yayın oyuncusu bana çok geç söylendi haber verildi. Bana o yüzden hani kişisel bir soru da hazırlayamadım. Peki sizin için ben bana göre Türk futbolun en büyük bir sorunlarından bir altyapı. yapı. Ya, bu kişi açısından sizin nasıl alt yapıyla ilgili ne neler düşünüyorsunuz? Neler yapılması, nasıl önemler alınmalı? Altyapıda, Türkiye'de tabii altyapı sorunu var. Ee, zaten bunu yapan bir, bir iki kulüp var. Altın orada olsun çift yandan da yapan. Diğer Bursa Spor biraz zorunluktan transferi açamadığından genç şerevenlendi. Ee, aslında onlar. E, gereken dersi veriyorlar ama kimse almak istemiyor. Altınordu mesela yaş ortalaması belli. Adamlar plak oynuyorlar. Bursaspor Spor, Keza, İlkçarı inanılmaz oynadılar. Sadece kendi alt çıkan oyuncularla. Yani Türkiye'de e, öncelikle sabır yok. E, yatırım yok. Orada alt yapı hocalarına askeri maaşla memur hayatı yaşatmaya çalışıyorlar. E, alt yapıdaki iman sahaları imkanlar İdman programları zaten yetersiz. Hiç hiçbir şekilde hani oralara yatırım yapan bir kulüp yok. o yüzden çıkmaması normal. Yani normalde 80 milyonluk bir ülkede bu kadar gencin olduğu bir yerde altyapıdan çıkmama imkanı yok. Yani yetenek onlama imkanı yok ama bir yerde tak, takılıp kalıyor. Çünkü o da genelde camialar, kulüpler başarıya odaklı olduğu için hazır oyuncu almak istiyor. Genç oyuncu yetiştirmek pek cazip gelmiyor. Taraftarın da sabrı yok. Başkanların da sabrı yok. Hocalar da tabii e, öncelikle kendini düşündüğü için geleceği düşünmek diye bir şey yok yani ülkemizde. O yüzden inşallah düzelir diyeceğim ama bunun düzelmesi bence 10-20 yıl sonra. Ancak ülke futbolu batacak iyice. Ondan sonra kıymete gençler ama inşallah hiç iş işten geçmemiz. Peki, e, aklı bu demişken Taha Balcı'ya bir soru gelmiş. E, Altınur'da forma giyen Taha Balcı ilgili ne düşünüyor demişler? Yani Altınur'da bugün Türkiye'de pek yani. yani. En sevgisi şey, anlamında, oyunculara bakış anlamında. Çünkü ben 18 ile 22 yaş bandında programlar 17-16 yaşına bağlayacağız yani. Bu da pre Yani bunu görmemek için müdür olmak lazım. Ama bizim insanlarımız dünyadaki bence, bence çok kalırsız çünkü yani, Afyon yani yani görmek, cidden, <gülüyor> de der, olsun olsun yani o kadar kötü o kadar kötü çok, hani, çok var ama bunu veya görmek yani oluyor benimce yabancı ki, başkan, orda, hatta şey ama bu, çok daha büyük yani o yüzden bence ben bu da yöneticilerin dem bu çocuklarla kesin çizemiyoruz çünkü çocuklarla çocuklarla da ne yapıyoruz dedi iki maç iki maç yapıştığı zaman yoğunluk oluyorlar yani onun için onlar da bizi oynatıyor veya maçlar yapıyor bence kesinlikle Türk kendine tabii ki herkes kendisi değil yani Yeteneği olan becerisi olan çocuklardan maç yapıyor bu çocuklara şans verim dedi yani ki bir o yani veya kutlayı görmek için üç yıl, dört yıl bir kutlayı alınmasının lazım. Orada çocukların yılları kayboluyor. Yani bunun gibi bir sürü sebep var. İnşallah bu muhabbeti dediği gibi kulüblerin bu otomatik üniversitelerden dolayı Türk oyuncuların yolu açıyor. Yoksa başka türlü görecekleri yok. Ben de. Hoca dediğim gibi konuya ben de takıldım. Aynen, katılıyorum. Yani dediğin gibi iki maçta hoca gönderiliyor. Mesela... Biz Mehmet Bey'le işte sadıkla Tuzlaspor'da beraberdik. Tuzlaspor virüsü geçti Taner Taşkın ne beraber. E, Taner Hoca 3 maç kazanamayınca hemen Taner Hoca'yla yollar ayrıldı. Yani bu her takımda böyle. Hemen hemen her takımda Türkiye'nin her takımında böyle e, 2-3 maç kazanamayınca hemen hocayla yollar ayrıldı yani e, Ben bununla ilgili de hemen hemen her yayında bunu sıkça dile getiriyorum zaten. Yani böyle hemen 3-5 maçta hocayla yolların ayrılmasını pek doğru bulmuyorum. E, biraz istikrar olması lazım. Bunu sebebi mesela bir, bir e, teknik direktör üçüncü farklı takım çalıştırmıyor bir sezonda. İşte aynısını kulüplerden aynı etkiyi alırsanız zaten bu kıyımda olmaz. Böylece de e, uzun vadeli hedefler planlar olur hem hoca açısından hem işte altyapı açısından. Kulüplerde böylece batmamış olduk şimdi açıkçası. Ama çok zor. Bugün e, Manisa spor 37 amatör kürmeyi şu 3 gün sonra işte, belediye takımı yine çıkıyor. çıkıyor. Yani bu tür örnekler işte, Gaziantep'de de oldu, birçok takımda da oldu. Başlığı sebeplerinden biri bence işte altyapı sorunu ve e, direkt önerilen erken gönderilmesi, bir an önce gönderilmesi 3-5 maçta. Evet. Sadık Paşa bir soru var. Bursa'nın üniferden Tudaspor'a giderken Bursa görüştüm. Ya maçlarımı izlemeye falan geliyordu Bursaspor Spor ama öyle bir görüşmem olmadı yani. Söylentiler vardı biraz. O zaman bizim Ahmet Başkan vardı Bursa'nın üniferde. O ısrarla Tuzla Spor'a gitmemi istedi. Yani Bursa Spor'la falan görüşmem olmadı. Direkt Tuzla Spor'la görüşüp anlaştım. Ee, önümüzdeki sezon EUR olmazsa, Bursa Spor'dan teklif gelirse gider misin? Ya açık söyleyeyim FTT Ligi'nde ilk oynanacak takım burası olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden başka bir FTT takımını düşünmüyorum yani. Olursa burada oynamak istiyorum. Üstlük olursa tabii, o zaman başkanımızla oturup konuşuruz. Ona göre bir yol açısı çizeriz ama ben TTT Ligi'nde buradan daha iyi takım olduğunu düşünmüyorum. Peki, Muhammed'e bir soru var. Ee, Emre isimli bir seyirci. Emre, Belozoğlu'nun sarı kart vücudurlarını dahil kapmış. Yani her huyunu kapmış demiş, rekora koştu demiş. Aynen, Tuzaspor'da da çok sarı kart vücudum galiba. Bu seni kaç sarı kart vücudum tam bilmiyorum da. Tuzaspor'da da onu geçmiştim galiba. 12'yi. 12'miz. Evet. 3 kere ceza aldırmadım işte. Evet, evet. Cezalardan yani zaten, zaten sen... söylemediğim için de kart cezası olduğundan dolayı. Tamam bu ne gelecek huzursuz. Orada da öyle yani sakatlıktan cezadan dolayı maç kaçırdım. Evet. Yani bilmiyorum bir de ben sahada eee biraz fazla konuşuyorum. Hakemlere galiba itici geliyorum. En ufak olayımda sarı kart görüyorum ya da itirazdan sarı kart görüyorum. O konuda evet eksiğim var yani kendimi biraz daha kontrol etmem lazım. Arkadaşa katılıyorum. Doğru söylemiş yani. Çok fazla görüntü senede. İnşallah bunu da aşarım diye düşünüyorum. Evet, bu işte yani şu anda Koca Teknik Direktörü bizim canlı yayın konumuzdu. Ee, O zaman e, tek direktör değil, Boştaydı. futbolcunun genle alakalı olduğunu söylemişti. Yani Türkiye'den çok konuşulan yani en çok futbolcunun yetiştiği şeyler Trabzon ve Bursa demişti. Ee, bu yayında da işte Trabzon ve Bursa'lı çok sevici var. Ee, bu konuda katılıyor musunuz? Görüşmeniz nedir? Ya genin etkisi tabii ki vardır da gen seni bir yere kadar getirir bence. Ondan sonrası çalışma üzerine. bakarsan o zaman başlanabilir mi? O zaman ne diyor? Ya başlanabilir mi? Sesin gelmedi biraz. Ya gen bir yere kadar futbolcuyu getirir. Belki bir tık üstüne koyarsın hani gen fark eder ama bir yerden sonra artık çalışma giriyor araya kendine iyi bakma bunları yapmazsan üst seviyelere gelmek çok zor gerçekten futbolda en önemli şey çalışmakla kendine iyi bakma yetenek seni bir yere Peki, kadar bir yere getiriyor Anladım. var mı diye bir şey başka soren geç yani şu an Başspor Başspor maçından sonra testi yapılan karşılamada neler hissettiniz demişti seyircimiz. Önümüzdeki sene için taraftarlara mesajınız var mı? Şey onu Yasin abi sordu galiba bizim taraftar derneği başkanımız. Ee, ya yani inanılmaz bir karşılama oldu. Ee, şey, o, o kutlamayı görünce zaten e, siyircisiz oynamanın ne kadar kötü olduğunu anladık gerçekten. Yani hepimiz çok etkilendik. Çok güzel bir karşılama oldu yani keşke pandemi olmasaydı da her maçı böyle kutlasaydık diye düşündük hakikaten herkesin konuştuğu güzel bir kutlama oldu inşallah seneye de tabi bizim hedefimiz yukarıya oynamak eğer bu tribünle taraftar alma işi olursa seni artık inşallah bunu hep beraber yaşayacağız diye düşünüyorum yani Eyüp Spor gerçekten çok iyi ama onu yaşayamadık onun üzüntüsü var onlar olsaydı belki çok daha erken de şampiyonluğu garantileyebilirdik. Bir seneye inşallah. Yani bugün komolyar kutlar oldu herhalde. Covid'ten dolayı. Evet. O kutlamayı da yapamadınız. Yani evet. şampiyon olup daha da kötü yani. Şampiyon olan olamaktan daha kötü. Yani biz sekiz ayda Hı. iki şampiyonluk yaşadık ama hiç kutlayamadık. Aynen öyle dengelik. Evet. Tuhaf bir döneme denk geldik. Sandık Paşı'nın asıl belki santra formu, forvet mi yoksa sağa açık demişler? Sağa açık oynuyorum genelde. Bazen evet, evet. sola açık oynadığım da oluyor ama nadir. Genelde sağa açık. Birinci taraftarları da çok güzel artık. Birincilik pozisyonu oldunuz. Evsörü beni taşıdınız. Birincikteki şu yarışı takip ediyor musunuz? Sizce Can Süper Lig'e çıkar diye bir seyirci sorusu var. Evet, PTT'yi yakından takip ediyoruz. Neredeyse bütün maçları da izliyoruz zaten. Biz çıkacağımızdan o kadar emindik ki daha sezonun başından bu yana PTT ligini takip etmeye başladı. Böyle diyebilirim yani. O kadar güveniyorduk kendimize. Evet, bizim taraftarımız, yanılmıyorsan, tam anlayamadım. Malaga Spor, Euspor çok zorladı demiş. Euspor'u bu kadar zorlayan takımın düşme ihtimalini ne olarak görüyorsunuz demiş. Düşme, şu nedeni neler düşünüyorsunuz siz? Mamakla Elazığ ve Kasımlı özellikle adaylar gözüküyor. Ya. Bu şekilde değerlendirmek yanlış olur. Çünkü o gün gününde olan takım iyi oynuyor. Evet Elazığ bize o gün o, o gün bize karşı gerçekten iyi oynamışlardı. Özellikle ilk yarıda. Ama tabii bizim maça göre değerlendirmek yanlış olur. Bunu genele vursaydılar zaten bu durumda olmazdılar. E peki şu an arkadaşın yorumuna göre ben de yorum yapıyorum. E bizi zorladığını söylüyor ama Karaca Bey gibi iddiası olmayan bir takımdan da 6 tane gol yiyorsan Biraz düşünmeleri lazım yani. Nerede sıkıntı var diye. Sonuçta iddiası olmayan bir takımla karşılaşıyorlar. Diğer maçlarına baktığın zaman en kolay maçları buydu. Bu maçı yenmeleri gerekiyordu. Bundan sonra iddiası olan takımlarla oynayacaklar. İşleri gerçekten zor diye düşünüyorum. Ben. Evet, e ilgili devam edelim. e dışarıdan görüldüğü kadar kurumsal mı? Demeler, filmler, antrenman sahası vesaire. Dışarıdan göründüğünden daha da iyi bir kulüp parası yani. Her anlamda. O yüzden dediğimiz gibi başkanlığımız, başkanlarımızın yani inanılmaz bir özverisi var. Futbolcuyu mutlu etmek için her şeyi yapıyorlar. Yani daha önce böyle bir yönetim, böyle bir kulübün olduğunu ben düşünmüyorum. Bu kadar düzenli ve bu kadar kurumsal vizyonu büyük bir kulüp, büyük bir başkan. Bu liglerde Yoktur diye düşünüyorum ben yani. O yüzden dışarıdan göründüğünden daha iyi bir grup beyfutur. Evet. E, dün Cenk Tosun sakatlandı. Burak Yılmaz da bir iki sene yani bilmiyorum kaç sene daha devam eder bilmiyorum ama milli takımda hemen önlerinde birçok alternatifimiz var ama golcü kısmında yok. Ve özellikle son yıllarda Türk gol kralı da çıkmıyor. Yani bu, bu soru isterseniz daha fazla cevapsın bir golcü olarak. Yani Türkiye'den neden e, bir Türk gol kralı çıkmıyor veya eskisi kadar bir Türk golcümüz yok? Zaten şu an serbest oldu da hani atıyorum bir tane iki tane stofer alıyorsun üç iki tane de poryt alıyorsunuz veya üç tane yani burada şans verilmesi meselesi var bu çok önemli hani Burak bir bak önüne kadar hep oynadı çünkü niye 20 tane at 30 tane atı Jenkins gibi ama alttan serilmayanlar var yani bence bu bakış açısıyla ne bir şey yani bence şans yani çok kötü. Yabancı futbolcular da gidiyor ama hala onlar oynuyor, hala onlar oynuyor bildiğin İyileri zaten bende diyor kendim. Ama o geceleri uğraşsalar da biraz daha bizim yani Türk oyunculara şans vermemiz lazım. Bu sefer hani bildiğiniz gibi bir takımda olacak adam kalacak bir kariyer için. Bu inşallah güzel oyunlar çalırsın. Gereceğini pek sanmıyorum ama yani, eminim var. Biraz zor gözüküyor. Çünkü yine yani yine bir şekilde alt yapıya geliyoruz. Yani yabancı sınırları tamam, serbest ama e, o sana 14 yabancı da full oynat demiyor, 14'ün almak zorundasın demiyor. Yani bilmiyorum. Yani yabancı kıslamak değil de alt tepeye bakmak daha önemli değil, gibi geliyor bana. Peki senin e, bola başlarken e, bir idolün var mıydı, boyculük? Ben e, küçükken de Dübancoy'u çok seviyordum. Yani Hala seviyorum da, hani o onun gibi olmayı çok istiyordum yani. Biz yarım niye? Dediğim ki, her şeyden de mı? Bu sezon önceki sezonlara göre daha sık erdi. Bunun sebebi nedir demiş Kenan Artan? Ya bundan önceki sezonlarda e, şifre ön libero oynuyorduk genel olarak sistemde. E, ben de iki ön libero'dan biriydim. Daha çok orta sahayı boşaltmamam e, gereken bir pozisyonda oynuyordum. E, daha çok oyun kurucuydum. Şimdi burada bir ön libero ve 2 8 numara sisteminde oynuyoruz. İleriye gidip gelmem daha tabii şey kolay oluyor. Bu da tabii ileride cezalısına daha çok giriş yaptığım için skora da yansıdı. Tabii bunda takımın kalitesi ve hocanın bana vermiş olduğu özgüven de var. O yüzden e, bu sene çok şükür daha dedikleri gibi daha iyi geçti yani skor